utility'leri var hala Çok da. Çok fazla var Bizim ise sadece tek flash var. 3 vuruşumuz var pardon. Azda gördüğünüz Zantaris başardı? neler yaptı öyle? Vurdu, kaçtı, vurdu, kaçtı, vurdu, kaçtı. Rakip reaksiyon Rakibin bile gösteremedi. O kadar, o kadar az ucundan görebildiğim ki rakibi izlerken Zantaris neler yaptı öyle? Böyle izleyelim bir de. Hop bir vurdu, kaçtı. Vurdu. Of oh, of oh, of. Oh.